Aslında Endonezya, Havelsan için uzun süredir olan önemli bir pazar. Şimdi Endonezya pazarıyla ve tabii ki sadece Endonezya değil, Güneydoğu'dan biraz, Güneydoğu Asya'dan biraz Afrika'ya doğru da kayalım. Sizden bu bölgedeki çalışmalarınız, Havelsan'ın verdiği ürünler, geleceğe nasıl bakıyorsunuz? Biraz dinleyelim. Evet, merhaba. Huawei olarak biz Endonezya'da uzun zamandır iş geliştirme ve pazara giriş faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hamdolsun geçen seneden itibaren deniz kuvvetlerinde projeler almaya başladık. Bizim Savaş şevantim sistemimiz Adventi. Bunların deniz kuvvetleriyle beraber çalıştık. Kullanmada başladılar inşallah. Proje geçen sene imzaladık. Bu sene de devam ediyor. Yeni projeler de gelmekte. Deniz kuvvetleri yanı sıra kara kuvvetlerinde de irtibatlarımız sürüyor. Onlara da müşterek operasyonlar için yazımlarımız var. Onları konuşuyoruz. Bir takımda sözleşmesinde imzaladık. Tabii ki burada Endonezya'nın en büyük fuarı bölgenin en büyük fuarlarından bir tanesi Malezya'da DSA vardı. Burada EndoDefense birçok heyet bugün ilk gün olmasına rağmen sabahleyin resmi programlar olmasına rağmen üst düzey heyetlerde geldi. Hatta sadece Endonezya değil, Malezya'dan gelenler, Suudi Arabistan'dan gelenler üst düzey heyetlerde geliyorlar. Ee, özellikle e, e, hava kuvvetleri için e, onda şimdi e, daha çok görüyoruz. Hava kuvvetlerinin Türkiye'deki kullandığımız gibi e, hava kuvvetleri e, bakım yönetim sisteminin yazılımında çok ilgi e, görmeye başladı. Tabii buradaki havacılık sananında özelliği biz bunlara teknoloji transferi ile bakımını, idamını, idamesini ve geliştirilmesini de teklif ediyoruz. Tabi bu da e, duyanların çok hoşuna gidiyor. Çünkü batılı ülkelerden, batılı firmaların aldıkları zaman aslında kara kutu alıyorlar. Ve kara kutuyu da onların desteği olmadan kullanamıyorlar. Ve biz bunları, bunları anlattıkça gerçekten bunlar siz böyle yapıyor musunuz diyorlar. Evet hem yani bizde çalışanlar zaten bunu görüyorlar. Hem Türkiye'mizde, Pakistan'da zaten bunu yaptık. Daha önce Pakistan'da Deniz Kuvvetleri'nde de teknoloji transferiyle onların bir takım firmalarının yetkinliklerini de geliştirdik. Onda da karşılığını görüyorlar. Umman'da yine Kara Kuvvetleri'nde bazı projelerimizi sattık ve onların da gerçekten geliştiğini, yeni firmacıklar da çıktığını gördük. Endonezya'da inşallah tabii bunu Deniz Kuvvetleri'nde ilk göreceğiz. Kara Kuvvetleri Projesi'nde ilk, göre, ikinci aşamada göreceğiz. Ayrıca bu bölgede Son dönemlerde tabii komuta kontrol 1, ikincisi simülatörler. Simülatörlerle ilgili hem Endonezya'da hem de Malezya'da paraşüt simülatörü, virtual paraşüt simülatörünü de satmış bulunuyoruz. Onlar da kullanıma almaya başladılar. Bunların yanı sıra hava kuvvetlerinin farklı birimleri için, farklı platformlar için simülatör çözümleri konuşuyoruz hatta Türkiye'ye Malezyalı Endonez birçok pilotumuz da gelmeye başladı birkaç senedir geliyor artarak da devam ediyor hatta tabi biz Endonezya yamadık geçen hafta da Senegal'deydik Senegal'den bile Türkiye'ye KT1 eğitimi için pilotlarımız geldi cn-235 için pilotlarımız geldi Bunlar da Türkiye'de bu işlerin gerçekten kaliteli ve açık böyle transparan bir şekilde yapıldığını görmeleri bizim ne kadar iyi kalitede hizmet verdiğimizi görüyorlar Tekrar bölge olarak bakacak olursak Endonezya, Malezya, Filipinler e, Bangladeş olmak üzere aslında biz bölgede bayağı bir faatli, faaliyetlerimizi de arttırdık son 3 senede. E, Endonezya hala da proje aldık. Malezya'da proje alıyoruz. E, Filipinlere çok yakın bir zamanda bir arkadaşımızı da atadık. Oradan da inşallah yakın bir zamanda e, gerçek böyle proje kuruşmaya başladık. Neredeyse teklif aşamasına da geldik. Ama bölgenin çok potansiyeli var. E, tabii ki e, Ankara'dan bunları yönetmek tabii ki çok zor olduğu için biz de bayağı bir düşündük. Burada belli bölgesel ofisler de açtık. Yerel çalışanlarımız dahi kadromuza kattık ve satışlarımızı ilerletiyoruz. Bu tür tabii fuarlar uluslararası anlamda temasların kurulması, ürünlerin birebir temasla gösterilmesi açısından büyük önem arz ediyor. Malum bir salgın döneminden sonra özledik fuarları arka arkaya fuarlar geliyor. Sizlere burada yeni ihracat başarıları diliyoruz. Anladığım şu ki herhalde önümüzdeki dönemle buradan bol bol satış konusunda haber yapacağız gibi geliyor bana bilmiyorum. Evet inşallah. Tabi dediğiniz gibi bölgelerden Türkiye'ye gelenler çok var ama bizim de bu bölgelere gelip böyle fuarlarda olmamızın tabii ki hem avantajı hem de olmazsa olmaz. Çünkü buradaki ee, savunma Bakanlığı olsun Hava Kara Deniz Kuvvetleri Komutanlar olsun burada var mısın yok musun biraz da ona bakıyorlar Yani Hatta Türkiye'ye geldikler zaman biz bunlar gösteriyoruz Barkanı Sancarız Bahamızı her şey gösteriyor ama Onları buraya getirdiğimiz zaman da, evet buraya önem veriyorsunuz bizi dikkate alıyorsunuz ee, Konusunda da çok daha böyle e, Farklı yaklaşımlar oluyor ee, Burada burada e, Pazar çok büyük ee, Gelişmekte olan bir pazar Buraya çok daha fazla emek de harcayacağız. Daha fazla buraya gelip gideceğiz. Buradaki ofisimizi büyüteceğiz. Burada çalışanımız var, projelerimiz aldık. Onlar proje ofislerinde kuracağız. Proje ofisleriyle beraber daha fazla iş geliştirme, pazarlama içinde arkadaşlarımıza burada istihdam etmeye başlayacağız. Çok teşekkürler, sağ olun, iyi farlar diliyorum. Teşekkür ederiz, kolay gelsin.